Gezdik tüm mali, tüm çete Gezdik tüm mali, tüm çete Tüm gözler, tüm gözler, tüm gözler Tüm gözler üzerimizde İspiçiler etrafta Klaşlar patlar Bana sonra, sorana Bana değil sorana Ömrü maksimum 1-2 yıllık olan rapçilerin laf atabilmesi bana normal geliyor Çünkü zaten yapacakları bir bok yok Herkes konuşur aptal ama birkaç icraat yapar Bunlardan biri ben mesela Leri kalite uçuyor havada Beğenmiyorsan iyi dinliyorsun o zaman Anlatsana biraz çünkü sikimde olmadın hiçbir zaman Aman akutumun çocuklarının leri kalitesi boktan ama <gülüyor> İsabetiksel ve de bilgisel olarak karşılaştırılabilecekken dileriyle ben saatlerce yas salardı yetişemezler seviyeme. Ha dedim onlara defalarca. Ama kodumun evlatları neden beni koyar kendisiyle aynı sapfa ya? Anlamam onları asla. Anlamam onları asla. Fraud beat. Salla bana bir beat oradan daha. Çünkü beni kimse durduramaz. Siktimin evlatları da dahil buna. Yeah. Nedir tüm hali, ya? tüm çete Gezdik tüm hali, tüm çete Tüm gözler, tüm gözler, tüm gözler Tüm gözler etrafta, plajlar patlar Bana değil sorunlar, bana değil sorunlar